Evet herkese merhabalar. Bugün 90'larda yapıp oynamayı çok sevdiğim bir oyuncağım sizler için yapacağım. Çok da pratik bir şey olduğu için siz de evde olduğunuz bugünlerde bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu videoyu izleyenlerin birçoğu ya bunu yapmıştır ya da birilerinden görmüştür diye düşünüyorum. Biz 90'larda ne yapardık? Onu söyleyeyim size. topat de topaç gazoz kapağı biriktirdik, ip atlardık, dokuz taş oynardık, yakar top oynardık, istop oynardık, misket oynardık, saklambaç oynardık ki tornet vardı arkadaşlar. Herkes tornet yaptırırdı. Ben çok severdim torneti. Böyle güzel bir yokuş bulduğunuzda kendinizi aşağıya doğru bırakırdınız. Bir de çivi futbolu yapardık. Basit bir tahtanın üstüne. birazdan da göstereyim size şöyle. Çivileri çakacağım. Çiviler burada. Zımpara falan aldım. Boya aldım. Ben biraz daha profesyonel yapacağım. Sahide oldukça büyük aldım. 60'a 35-40 civarında olması lazım. Boyayacağım. Aslında çok da güzel bir zemin var. Boyamaya bile gerek yok ama ben sahaya benzesin. Futbol sahasına benzesin diye boyamayı düşünüyorum. İşte tutkalım var. Kenarlarından parayla oynanıyor bu. Para dışarı taşmasın diye çıtalar çakacağım. Bunu da size hızlı bir şekilde gösterip anlatmaya çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Lütfen siz de bunu deneyin. Eğlenceli bir oyun.